Duydum ki, cihana hükmeden aklım Kalmamış demişsin, sebebi sensin Her şey ayağın olmuş, kalmamış saklım Duymamışsan duyar, sebebi sensin Aşkla bakan göze demişsin şaşı. Sana yüz vermemiş, çatmışsın kaşı. Kendimle yaptığım aşkta savaşı Kaybetmişsen duyar. Sebebi sensin. Sen yoksun ya artık küstüm cihana. Ne dost, ne de düşman uğramaz oldu bana. Bir tek seni sevdim yar dedim sana Eğer Eğer vazgeçersen Sebebi sensin Ne evim ne barkım ne canım kaldı Gözüm hep yollarda uzağa daldı Yanan yüreğimde bir aşkın kaldı Aşkın da yanarsa Sebebi sensin Sevdan beni bir yerlere atarsa Köle edip pazarlarda satarsa Eğer erken benim vadem yeterse Ben ölmeden duy yar, Duy Sebebi sensin Artık çok yorgunum Düştüm dillere Derdim anlatamam Sustum bir kere Al beni de götür gittiğin yere Yar Bensiz gidersen Sebebi sensin Bak Hikmetin Canda saklar cananı Bensiz olamazdın ne oldu hani İste kurban ederim bu tatlı canı. Kurban edemezsen sebebi sensin. Sebebi sensin.